Hepinize merhaba arkadaşlar. Türkiye Ligi'ni ne kadar tanıyorsun? Testimize hoş geldiniz. Dilerseniz testimize geçelim. Türkiye Futbol Ligi'nde Şampiyon olan takım hangisi? A. 10 puan B. 30 puan C. 40 puan D, D. 20 puan Bir maçta en çok kırmızı kart gören takım A 10 puan, D 20 puan, B 30 puan, C 40 puan. 3 puanlık sistemde ilk şampiyon olan takım hangisi? B 20 puan, C 30 puan, D 10 puan, A 40 puan. Bir sezonda en fazla gol atan takım hangisi? Kaç gol? A. 10 puan, B. 20 puan, C. 30 puan, D. 40 puan. En farklı skor hangisi? D 20 puan B 10 puan C 30 puan A 40 puan Teşekkürler En gollü maç hangisi? C 10 puan, D 20 puan, B 30 puan, A 40 puan. En azı gol yiyerek şampiyon olan takım hangisi? A. 10 puan, D. 20 puan, B. 30 puan, C. 40 puan. En genç gol atan oyuncu kim? B 20 C 30 D 10 A 40 Bir maçta en çok gol atan oyuncu ki D, 30 puan. B, 20 puan. C, 10 puan. A, 40 puan. Bir maçta en çok penaltı atan takım D 20 puan, B 10 puan, C 30 puan, A 40 puan. Evet arkadaşlar testmiş bulmaktadır. Puanlarınızı toplayın. 100 ila 150 puan arasında aldıysan futbol senin için yok hükmündedir. 160 ila 200 puan arasında aldıysan futbol senin için vakit geçireceğin bir eğlence. 210 ila 250 puan arasında aldıysan renklerini beğendiğin bir takımın taraftarısın. Eğer 260 ile 300 puan arasında aldıysan sen bir futbol seversin. Eğer sen 310 ile 350 puan arasında aldıysan hafta sonunu iple çeken bir taraftarsın. Eğer sen 360 ila 380 puan arasında aldıysan futbol seni yollara düşürür. Eğer sen 390 ila 400 puan arasında aldıysan sen hayatını futbola adamısın. Arkadaşlar bu serinin devamı için kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Siz hangi futbol taraftarsınız onu yorumlar kısmına yazın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.